Risk almadan getiri elde etmenin bir yolu var mı? Başlamadan önce şunu belirtmekte fayda var. Dünya üzerinde risk almadan getiri sağlayabileceğiniz pek bir şey yok. Yani şimdi anlatacaklarım tamamen teorik. Altının spot fiyatı 1000 dolar olsaydı. Spot fiyat yani güncel fiyat. Şu an piyasada oluşan fiyat demek. Eğer bugün el sıkışıyor veya altının nakli değiş tokuş yapıyorsak bu spot işlem oluyor. Spot fiyat 1000 dolar. Bu fiyat, ons başına fiyat. Tabii bu arada ons neydi onu da hatırlayalım. 28,35 gramlık ağırlık birimi. Uluslararası piyasada altın onsla işlem görüyor. Bir ons altının spot fiyatı 1000 dolar. Ve diyelim ki 1 yıl vadeli altın ise, ons başına 1200 dolardan işlem görüyor. Eğer şimdi el sıkışır yani anlaşmayı yaparsanız, 1 yıl sonra altını 1200 dolardan alacağınızı garantilersiniz. Veya eğer bir yıl sonra altını satmak istiyorsanız anlaşmayı şimdi yaparsınız ve bir yıl sonraki satış fiyatınızı 1200 dolar olarak sabitleyebilirsiniz. İleri vadeli bu işlemler için Forward ya da Futures sözleşmelerini kullanacaksınız. Kullanacağımız diğer bilgileri de yazalım. Borç alma faiz oranı %10. Altının taşıma maliyeti ons başına yıllık 50 dolar. Taşıma maliyeti, teknik bir terim. Yani bir yerden bir yere nakletmekten bahsetmiyoruz. Taşıma maliyetinden kastımız, elde tutma maliyetiniz. Altının var ve bunu doğru dürüst koşullarda elimde tutmak istiyorum. Mesela depoya koymak isteyebilirim, bank kasası kiralayabilirim, orada saklarım. Çalınma gibi risklere karşı sigorta yaptırmak için sigorta primi ödemem gerekebilir. Taşıma maliyetinden kastettiğimiz saklama için yapılan bu masraflar yani elde tutma maliyeti kısacası. Neyse taşıma maliyeti de ne dedik? Ons başına yılda 50 dolar. Bir bilgi daha kullanacağız. Bunu da yazalım. Piyasadaki risksiz getiri oranında yıllık %5. Bakalım nasıl para kazanabilirsiniz? Diyelim ki hiç birikmiş paranız yok. Başlangıçta 1000 dolar borç alıyorsunuz. Aldığınız bu 1000 dolar borçla gidip spot piyasadan 1 ons altın satın alıyorsunuz. 1 ons altınınız oldu. Ve bu altını vadeli piyasada satacaksınız. Spot aldınız ve eş zamanlı olarak vadeli satıyorsunuz. Forward sözleşmesi yapıyorsunuz. Ve sözleşmede satıcı taraf sizsiniz. Spot piyasada aldınız, bir yıl vadeli forward sözleşmede satıyorsunuz. İşler nasıl gelişecek bir düşünelim şimdi. Gelecek bu 1 yıllık sürede bazı masraflarınız olacak. Borç almış olduğunuz 1000 dolarlık kredi için faiz ödeyeceksiniz. Kredi faizi ondu yani faiz olarak 100 dolar ödeyeceksiniz. Taşıma maliyetiniz de vardı, o da ons başına 50 dolardı. Yani 50 dolarda taşıma maliyetiniz var. Şimdi bugünden 1 yıl sonra altını 1200 dolardan satıyor olacaksınız. Bugünden 1 yıl sonra hangi fiyattan satacağınızı nasıl biliyorsunuz? Çünkü forward sözleşme yaptınız ve fiyatı sabitlediniz. 1200 dolara sattınız. Elinize geçen paradan bankaya olan anapara borcunuz 1000 doları ve kredi faiziniz olan 100 doları ödediniz. Bankanız diyelim ki saklama ücretinde yıl sonunda tahsil ediyor olsun. Artı 50 dolar da saklama için ödediniz. Kârınız ne kadar oldu bu durumda? Altını sattığımızda, elimizde 1200 dolar geçti ve bunun 1150 dolarıyla ödemelerimizi yaptık. 1200 eksi 1000 eksi 100 eksi 50 dersek, karımız 50 dolar olur. Şimdi bu videodan çıkarılacak en önemli ders şu, gerçek dünyada boğalın gibi havadan para kazanabileceğiniz risksiz işler yok. Eğer olsaydı, herkes sabah akşam bunu yapıyor olurdu zaten. Herkes gidip spottan altın almaya çalışacağı için spot altının fiyatı yükselirdi, vadeli altın fiyatı ise herkes gidip satmaya çalışacağı için düşecekti. Herkes aynen bizim bu videoda yaptığımız şeyi yapmaya çalışacaktı. Buradaki denge noktası hangi fiyatta oluşmalıydı diye bir düşünelim. Burada elimizdeki verilere göre vadeli altının fiyatı 1150 doların üstünde olmamalı. Bir yıl vadeli altın fiyatı için doğru fiyat 1150 dolar olurdu. Arbitraj yapanlar da aynen bizim bu baktığımız incelediğimiz verileri inceleyip arada kâr yapabilecekleri bir boşluk var mı diye onu araştırırlar. Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetleri ucuz olduğu piyasadan alarak daha pahalı olduğu Piyasaya, satmaya, piyasada, satmaya çalışırlar. Risk almadan, sadece piyasalar arasındaki geçici dengesizlikleri yakalayarak. Eğer arbitraj yapanlar altının spot ve vadeli fiyatı arasındaki bu dengesizliği fark ederlerse, vadeli fiyat kısa sürede 1.150 dolara yaklaşır. Bu arada vadeli fiyat nasıl belirleniyordu hatırlayalım. Spot fiyatı artı paranın borçlanma maliyeti artı alınan malın taşıma maliyeti. Eğer futures veya forward sözleşmedeki vadeli fiyat da bu şekilde belirlenmiş olsaydı, mantıklı bir vadeli fiyat oluşmuş olurdu.